Türkiye'de köyden kente göç, 1950'lerden sonra giderek arttı. Kentte daha iyi bir yaşam, daha yüksek gelir ve daha fazla imkan beklentisiyle. Kolay olmadı kentte tutunmak. Tomates. Sonrasında sanayileşme ve iş hayatının gelişmesiyle birlikte kentlerin yükü arttı. İmar planlarında yapılan düzenlemelerle tarım arazilerine, yeşil alanlara ve ormanlara el atıldı. Kontrolsüz büyüyen kentler inanılmaz boyutlarda imar rantı yarattı. Kentin oluşturduğu bu rant elbette halkın hizmetine sunulmadı. kim kırdı? Peki bundan kim yararlandı? Sonuçta kentlerimiz parsel parsel satıldı. Bu talanın bir kısmı meslek odalarının hukuki girişimleriyle engellenebildi. Tüm hop ve bağlı odalar imar terörüyle mücadeleye ve yaşam alanlarımızı korumaya devam edecek.